Evet Merhaba bugün e, şu anda çocuğun kişilik gelişimine ailenin etkisiyle alakalı bir video çekeceğim e, Evet çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi sağlıklı aile içi etkileşim ve iletişime dayanmaktadır Öncelikle bu konuda hem fikir miyiz hem fikir olduğumuzu biliyorum Çünkü e, yaptığım aile danışmanlığı seanslarında da en Büyük, çiftler arasındaki en büyük problemin aile içi iletişimsizlikten kaynaklandığını aslında hepimiz e, deneyimleyerek görüyoruz. Evet çünkü aile insanın bireyin e, fiziksel ruhsal e, biyolojik ihtiyaçlarının karşılandığı en samimi ilk yer öyle değil mi? Hepimiz bir aile içerisine doğuyoruz ve o doğmuş olduğumuz ailenin toplumun aynı zamanda evet aile ama ailemizin içinde bulunduğu toplumun değerleri e, doğrultusunda o ailenin bize öğrettikleri doğrultusunda bir hayat e, planı hazırlıyoruz aslında kendimize ve daha sonrasında aslında ailelerle yaptığımız seanslarda işte çocuklarından dert yakınırlarken bir şeyi unutuyorlar ki çocuk size geldiğinde bir hamurdu ve siz onu aile bir şekilde ona bir şekil verdiniz, bir biçim kattınız ve daha sonrasında ortaya koydunuz. Ve şimdi diyorsunuz ki ben bundan mutlu değilim, bunu beğenmedim. Ee, o zaman da gerçekten bu farkındalıkta bu videolardaki aslında temel e, amacımız size devamlı bildiğiniz bilgileri tekrar etmek değil çünkü ben size işte iletişiminizi arttırın de demek evet gerçekten aile içi e, çocuğun kişilik gelişiminde aile içi iletişim çok önemlidir nedir? iletişiminizi arttırın o zaman siz bana diyeceksiniz ki Nasıl yükselen nasıl biz eşler arasında daha aslında e, kendi aramızda tutarlı bir söylem oluşturamamış benlerimizden sıyrılıp biz olamamış iki bireyken acaba biz e, çocuğumuzla alakalı bize katılan bir üçüncü kişiyle alakalı Nasıl ortak bir söylemde buluşalım yani ben şu anda gerçekten bakıyorum gençler e, karı koca rolleri çok gelişmemiş evlilikler karşıma geliyor mesela yani sanki hala flört ederler gibi hala işte e, çıktıkları zamandaki tavırlar e, devam ediyor ve birbirlerine karşı söylemleri tutumları ee, çok da e, o rollerin oturmadığını da gösteriyor. Ha roller nedir? Yani işte ne yapalım şimdi erkek böyle kadın böyle şeklinde değil. Ama ne yazık ki bir takım e, oradaki durumları göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve çocuk yetiştirirken de e, anne ve babanın ortak bir diliz kullanması, tutarlı olması... Ee, çocuğun dengeli bir birey olmasında çok büyük etken. Çünkü e, bütün uzmanlar diyorlar ki Çocuğun 0-3 yaş e, O 0-3 yaştaki altın çağı çok önemli. Çünkü orada işte çocuğun e, tamamen e, kişilik yapısı oluşuyor. Çocuğun bilinçaltı Devreye devrede çocuğun bilinçaltı tamamen kayıt altında ve orada işte annesinin babasına karşı olan yaklaşımını babanın anneye karşı tutumunu diğer insanlara ne yaptığını dedikodumu yapıyor yere çöp mü atıyor işte ne bileyim hayvanları sever mi kitap okur mu neler yapar iyi bir insan mıdır iyi bir birey olarak toplumdaki yeri nedir enerjisi nedir aslında çocuk boş bir eee Kayıt cihazı gibi bütün her şeyi, her şeyi kaydetmeye başlıyor. Ee, o yüzden biz e, hep şunu söylüyoruz. Eğer biçtiğimizi beğenmiyorsak ektiğimize bakmamız gerekiyor. O yüzden ben genç ebeveynlere, genç anne babalara e, daha... Bir zaman sonra pişman olmamak için ya neden bizim çocuk böyle oldu, nasıl oldu da böyle oldu dememek için bir takım farkındalıkları kazandırmak amacıyla işte hem bu e, nacizane kitabımızı yazdık hem de böyle videolarda sohbet etmeye çalışıyoruz, seanslar esnasında yine öncelikle onlara evet doğru iletişimin yollarını öğretirken ee, çocuklarla nasıl diyalog kurmaları ya da eşleriyle nasıl e, düzgün iletişim kurmaları, geliştiren ilişkiler yaşamak için, e, kaliteli ilişkiler yaşamak için neler yapmalarını konuşurken aynı zamanda oradaki onların o öz farkındalığına ulaşmalarını da çok önemsiyoruz. Evet, çünkü e, baştan da söyledik aile insanın sadece Yeme içme ihtiyacının Karşılandığı barınma ihtiyacının Karşılandığı bir yer değil Aynı zamanda güven ihtiyacının Sevgi ihtiyacının Saygı ihtiyacının Karşılandığı onaylanma ihtiyacının Ben değerliyim duygusunun Karşılandığı bir yer Yani siz okula gittiği zaman işte özgüvensiz Çocuklara bakıyoruz Çocuğun özgüveni gelişmemiş O zaman aileye dönüp baktığımızda Eee ya gerçekten değerli olduğunu hissetmeyen bir çocukla karşılaşıyoruz ya da özgüveni özgüven patlaması yaşayan aslında bir yerden sonra şımarmış, hiçbir sınır konmamış, dur denmemiş, nerede ne yapması gerektiği bilinmeyen, bilmeyen çocuklarla da karşılaşabiliyoruz. İşte ya da ailelerden işte aman Allah'ım teknolojiden çok iyi anlayan işte cep telefonunu 3 yaşından beri şakır şakır kullanan çocuklardan tabletleri parmağının ucunda oynatan çocuklardan bahsediyor aileler o kadar akıllı o kadar zeki ki benim yapamadığım şeyleri yapıyor e yapar tabii hani o zaman demek lazım hayır çocuğunuz gereğinden fazla zeki değil çocuğunuz gereğinden fazla yalnız Cep telefonuyla, tabletle gereğinden fazla yalnız kaldığı için bütün inceliklerini öğrenmiş durumda. Aslında e, bunlara, bunların hepsinde bir farkındalık yaşamamız gerekiyor. Çünkü okul, e, okula geldiği, okul değerlerin kazanıldığı bir yer değil. Sonradan şöyle düşünün, eğer siz daha aile içerisinde saygı ve ee, sevgi ihtiyacı karşılanmayan bir çocuğu e, okula gönderdiğiniz zaman Arkadaşlarıyla zaten uyum problemleri yaşamasından daha doğal bir şey olamaz Eğer saygısızlık yapmayı öğrendiyse Aile içerisinde bir bireyin diğer bir bireye saygısızlığını gördüyse Zaten çocuk e, ne öğrendiyse onu uygulayacaktır Eğer kendi karakterinde de çekinik bir karakterse bu sefer o saygısızlık karşısında sinmiş olacağından yine okulda akranları tarafından uygulanacak herhangi bir saygısızlıkla ve bir zorbalıkta sinecektir. Ya da hırçın olma daha böyle bir aktif bir karakterse o zaman da e, devamlı saldırgan bir yapıda olacaktır. O yüzden e, çocuklar değerleri... İyi olmayı, aslında insan olmayı öncelikle aile içerisinde, yuva içerisinde öğrenirler. O toplumun, o e, ailenin karakteristik özelliklerine göre, işte inanç kalıplarına göre, duygularına ve düşüncelerine göre çocukta bir şekilde e, ailede o bahsettiğimiz hamur e, sonrasında bir şekil alır. O yüzden... E, çocukların aile içerisinde psikolojik ve ruhsal psikolojik ve fiziksel sağlığının korunmasına aile bir o kadar dikkat etmelidir. Bugün yanında işte konuşurken hiçbir şey duymadığını zannettiğimiz çocuklarımız muhakkak bilinçaltına her şey olmakta ve inanın daha sonra bilinçaltı kayıtlarını temizlemek. Oraları düzeltmek o kadar çok zor olmaktaki yani çocuk çünkü e, görerek bizim bütün davranışlarımızı görerek hepsini kayıt altına alıyor işte orada bir bilinçaltı geliştiriyor ve düz mantıkla daha sonraki hayatında bunu e, her işte bir olayla karşılaştığında o bilinçaltı devreye giriyor ve bazen insanlar bu gördükleri olumsuz kayıtları negatif bilinçaltı kayıtlarını Unutuyorlar ve Allah'ım diyorlar bunu bu davranışı neden yapıyorum şu anda bunu neden yaptığımı kesinlikle bilemiyorum bundan vazgeçmek istiyorum İşte bu özgüvensiz tutumdan bu e, olumsuzluktan işte bu kaçışlarımdan bu sinişlerimden vazgeçmek istiyorum fakat bir türlü e, kendime mani olamıyorum diye bizim karşımıza gelen insanlar var çünkü bilinçaltı o yıllarda sinsi bir şekilde gelişiyor ve daha sonrasında aynen şöyle hani soğanın cücüğünün üstüne böyle kalıp şeyler oluşur ya. Aynen biz oradan işte bilinçaltı o soğan cücüğünün sahip olduğu yapıyı düzeltmeye çalışıyoruz ve bir sürü katmanı temizlemek zorundayız ki kişinin özüne ulaşalım. O yüzden bize gelen o mükemmel öz... Allah'ın da her insanı mükemmel öz üzerine yarattığı gerçeğinden hareketle. Çocuklarımıza aile içerisinde verdiğimiz, yüklediğimiz değerlere çok dikkat edelim. Kendi davranışlarımızla onlara birer model olduğumuzun gerçeğinde, Hareket edelim. Şöyle düşünün ki her dakika sizin varlığınızdan şekillenen bir varlık var. Bir tohum var ki siz onun e, havası, suyu, ışığısınız. Ya da bir bilgisayar programı var. O muhteşem bir program olabilir. Fakat sizin ona bir e, yazılım yüklemeniz gerekiyor. Bir program, bir şey yüklemeniz gerekiyor ve siz yükleyeceksiniz. O muhteşem bir bilgisayar fakat... Yazılımı tamamen ebeveynlerin e, elinde. Onun çocuğun kişilik yapısının nasıl bir birey olacağı. Tabii ki onun da kendi getirdiği karakter özellikleri var. Bununla birlikte orada bizlerden öğrenecekleri de diğerinin üstüne ilave edilecek. Öncelikle e, yine tekrar ediyorum çocuk yetiştirme konusunda. Eğer hala e, çocuklarınız olmadan eğer bir söz birliği içerisine uyumlanmış bir ilişki içerisine giremediyseniz en azından artık çocuk sahibi olduktan sonra lütfen onların yüzü suyu hürmetine konuşmayı öğrenin, iletişim kurmayı öğrenin sevgili gençler, sevgili ebeveynler çocuklarınız için hadi kendiniz için konuşmadınız. Kendi egolarımızla hareket ettik diyelim. Belli bir yere kadar geldik. İşte senin dediğin olacak, benim dediğim olacak. Sen haklısın, ben haklıyım. Artık haklı olmaktan vazgeçerim. Doğru olanın peşinden gidelim. Ve çocuklarımıza doğru olan şeyi istişare ederek kendi oramızda fikir birliğine vararak onlara aktaralım. Çünkü gerçekten çocuk yetiştirmek kendi egolarımıza kurban edilecek bir şey değil. Daha sonrasında... Yine bizler üzüleceğiz. Eğer onlar yeterince sağlıklı, başarılı, mutlu bireyler değillerse, ruh sağlığı yerinde bireyler olmadılarsa, bir anne baba olarak bir ömür boyunca bu durumla aslında uğraşmak zorunda, ee, üzülmek zorunda, incinmek zorunda kalacağız. O yüzden e, şimdiden hani bu durumun farkındalığında olarak ya ben çok önemli bir şey verildi bana ben çok önemli bir emaneti sahip aldım bu bir emanet bana bu bir emanet verildi o zaman siz onun sahibi değiliz sadece emanetçisiyiz ve işimiz onu insan olarak çok güzel yetiştirmek elimizden geldiğince kendi imkanlarımız çerçevesinde mümkün olduğunca onu bir insan olarak topluma, ailesine, kendine faydalı bir birey olarak yetiştirmeye çalışmak. Başka bir amacımız yok yeryüzünde aslında. İnsan yetiştirmek. Ailenin bir arada oluş, varoluş sebeplerinden de bir tanesi. Toplumun devamını sağlamak, sürekliliğini sağlamak. İyi bireylerden oluşan toplumlar kendi varoluşlarını da sürdürebilen toplumlardır. O yüzden de aslında aldığımız emanet çok önemli bir emanet. Geleceklerimizin de e, güvencesi, her şey. O yüzden de çocuklarımızın kişiliğinin oluşmasında çok önemli rolümüz olduğunu aslında her hareketimizle, her davranışımızla toprağa bir tohum ektiğimizi unutmayalım yavrularımızı o şekilde bir, hem bir emanet gibi hem de bir tohum gibi o yüzden bir zaman sonra ne serpilmesini istiyorsak neyin karşımıza gelmesini istiyorsak ona öyle davranalım öyle sulayalım ona ihtiyaçlarını o şekilde verelim gereksiz sevgi ya da ee, sevgisizlik bakın özellikle de birçok insanın birçok toplumsal felaketin altında yatan şey de aslında sevgisizlik düşünebiliyor musunuz ki içinde insan sevgisi olan varlık sevgisi olan bir birey başka bir bireye başka bir cana ya da vatanın en ufak bir taşına toprağına zarar verebilir mi böyle bir eee Emanet olarak üstüne titrenmiş bir varlık, o da kendisinin de aslında ne kadar sorumluluk sahibi bir birey olduğunun farkındalığında nasıl yaşar hayatın içinde? Görmezden gelebilir mi? Yanından geçip gidenlere aman bana ne umursamıyorum diyebilir mi? Hem kendine hem de diğer insanlara toplumuna faydalı olmak için, Nasıl bir bakış açısına sahip olur? Bunlar tabi ki okullarımızda bize verilecek değerler. E, fakat okul her ne kadar eğitim ve öğretim e, diye geçse de aslında eğitim kısmı ailede verilen çocukların ailede kazandığı bir şey. Eğitim yani değerler, güzel şeyler, güzel nitelikler, insan olma sanatını... Ailemizden öğreniyoruz. Doğru düşünebilme sanatını aslında. En güzeli de çocuklarımıza doğru düşünmeyi öğretebilmek. Sorun karşısında çözüm odaklı. Yavrum tamam öyle mi? Evet karnemden görüyorum ki işte üç tane zayıfın var. Demek ki pekala şimdi artık tamam. Sana kızmam da belki evet kızabilirsiniz. Böyle bir sonuç geldiği için üzülmüş de olabilir aile. Bununla birlikte tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Evet bizim şu anda böyle bir sorunumuz var bu bizim sorunumuz birlikte e, ben sana bu konuda yardımcı olmak istiyorum sana yardım etmek istiyorum çünkü biliyorum ki sen de bu aldığın e, not karşısında üzgünsün çünkü sen hayalleri ve hedefleri olan bir bireysin e, o zaman 3 tane zayıfının olmasına üzüldüğünü düşünüyorum ben de bunun farkındayım nasıl yapalım bu dönem nasıl çalışmaya başlamalısın Nasıl çalışırsan 3 tane zayıfının geleceğini çok iyi biliyorsun artık bu dönemden. Demek ki nasıl çalışırsan 3 tane zayıfının gelmeyeceğini de biliyorsun. Çocuğa bu, bunu soralım. Ne yapmalısın? Neleri farklı yapmalısın? Acaba neleri farklı yapsaydın? Şu anda karnendeki bu 3 tane zayıfla karşılaşmazdık. Ve bakın bunu yaparken de şunu demedim. Sen aptalsın zaten. Bütün gün bilgisayar oynadın. Bütün gün tableti elinden düşürmedin. Sana söyledim ben. Bak gördün mü? Baban da söyle. ya işte baba sıkılıklı ya. Annen seni şımartıyor şeklinde. Birbirimize de girmeden ya da aa işte okul zaten sizinle hiç ilgilenmedi. Zaten şu öğretmen de şöyle yaptı, bu da bunu yaptı diye. Bütün sorumluluğu ya da bütün suçu başkalarına yüklemeden, daha doğrusu suçlu aramadan. Evet, elimizde bir sonuç var. Peki ne istiyoruz? Öbür dönem, önümüzde daha bir dönem var. Ne yapmak istiyoruz? Ben sana yardım etmek için yanındayım. Belki bu süreçte senin yaşadıklarını, derslerde problem yaşadığını fark etmemiş olabilirim kendi adıma bununla birlikte sana yardım etmek istiyorum çünkü biliyorum ki sen de başarılı olmak istiyorsun öyle değil mi başarısız olmak isteyen birisi var mı var mıdır hayatta emin olun eğer bir çocuk başarısızsa nasıl başarılı olacağını tam olarak bilemiyordur artı şunu da unutmayalım yani hepimiz bir şekilde o yaşlardan geçtik şu andaki farkındalığımızla işte bize bir şey verildiğinde ne bileyim işte ee, tekrar bir şeyler yapmaya çalıştığımızda bir sınava girmeye çalıştığımızda bambaşka bir şekilde yaklaşıyoruz bununla birlikte öğrenciyken gençlik yıllarımızda bu farkındalığımızda değildik neyi neden yaptığımızın çok da farkında değildik sanki Bizim hedefimizden ziyade anne babamızın hedefi okulun hedefi işte bize dayatılan dersler ya ben işte tanjantı kotanjantı hayatımın neresinde öğreneceğim bu matematikteki bana öğretilen şeyler hangi işte e, hayatın neresinde karşıma çıkacak gibi bizim de yaklaşımlarımız vardı o yüzden e, onların da böyle olduğunu onların birer yetişkin olmadığını her ne kadar bazen veliler çok korkuyorlar diyorlar ki işte ben okuyamadım muhakkak çocuğum okusun benim yaşadıklarımı yaşamasın ben ona daha iyi bir gelecek vermek için işte elimden geleni yapıyorum onu okula gönderiyorum kurslara gönderiyorum ee, bazen eğitim koçları tutuyorum özel dersler aldırıyorum o kadar büyük kaygı yaşıyor ki aileler işte tek istediğim şey çocuğum benim yaşadıklarımı yaşamasın bununla birlikte onlar da evet istemiyorlar aynen fakat bizim bildiklerimizi şu anda bilmiyorlar o yüzden biz bu bildiklerimizle pozitif bakış açımızla onlara her zaman yardım ve destek olmaya çalışalım evet diyeceksiniz ki biz zaten hep öyle yapıyoruz biliyorum biliyorum gençlerde eee her zaman tamam anneciğim tamam babacığım ya çok haklıymışsın gerçekten öyle bir şey de söylemiyorlar ee, biraz sabır say sevgi ve onun da kendi şartlarına saygı onun da kendi dünyasına kendi sorunlarına saygı çünkü o da kendince onun da bir hayatı var onun da bir çevresi var bir sosyal çevresi var öğretmenlerle problem yaşıyor derslerle problem yaşıyor arkadaşlarıyla ergenlikle onunla bununla onun da yaşadığı bazı şeyler var onun şartlarına da saygı duyalım daha sonrasında evet sana nasıl yardım edebilirim nasıl yapalım bu durumu nasıl aşalım işte birinci dönem şu dersten nasıl çalışalım Demek ki anlıyorum ki bu dersten zayıf getirdiğimize göre bizim bir şeyleri farklı yapmamız lazım. Neleri farklı yapma, yaparsan bu dersten daha verimli çalışmaya başlarsın. Evet zaten benim kitabımın adı da aslında her e, çocuğun bir yaşam koçu olmayabilir, bir eğitim koçu olmayabilir. Fakat her çocuğun koç gibi bir ebe ebeveyni olabilir. Buradaki koçluk mantığı aslında daha çözüm odaklı yaklaşmak ve doğru dil kalıbını kullanmak. Orada devamlı eleştiren, yargılayan bir dil kalıbıyla değil, çocuğu daha dinleyen, anlamaya çalışan ve ona nasıl beraber ilerleriz sorusunu e, kendi kaynaklarıyla da bulmasını sağlamaya yönelik. Yani ben çocuğa evet birçok şeyi söyleyebilirim. Şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. Bundan sonra işte tabletini alıyorum elinden. Akşamları şu saatte yatacaksın. Arkadaşlarımla konuşmanı yasaklıyorum. Şu olacak bu olacak gibi bir yaklaşım çocuğu çalışması açısından motive etmeyecektir. Olmayacaktır. Yani birçok veliden şunu da duyuyorum zaman zaman danışanlarımdan da. Anlatıyorum anlatıyorum. Ee, i̇şte... Bu çocuk beni dinlemiyor. Bu çocuğu hiç anlamıyorum. Nasıl yani diyorum. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Ee, o çocuk seni hiç anlamıyor. O, sen hiç o çocuğu anlamıyorsun. Çünkü sen anlatıyorsun. Çocuğun anlatmasına da biraz izin vermek lazım. Çocuğun bizlerle konuşmasına... Dersler konusunda nasıl böyle bir sonuca ulaştığını kendi farkındalığında yaşamasına izin vermek lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya tamam bu adamdan bir şey olmaz. Böyle bir yaklaşım olduğu zaman çocuk size kaldırıp da ya nasıl yapsam da iyileştirsem demeyecektir. Zaten o da şunu söyleyecektir. Evet yani ben ne yaparsam yapayım onlar benden hiçbir şey olmadığını düşünüyorlar. Benim bu konuda ekstra bir çaba sarf etmemeli sebep yok. Çünkü çocuk ailesine karşı olan aslında güvenini yitirmiş oluyor. Arkamda değiller, yanımda değiller. Şöyle düşünün, bir gemi olsanız, çok fırtınalı bir gece, işte yelken direkleriniz yıkılmış ya da ne bileyim, motorlu bir gemiyseniz motorunuz arıza yapmış. Denizde karanlık bir taraftan yağmur yağıyor fırtına var her şey üstünüze üstünüze geliyor o anda ihtiyacımız olan tek şey nedir sakin bir liman ve belki e, limandaki bir deniz feneri bir ışık bir, bir sükunet o an emin olun bir tekrar ediyorum, o çocukların da kendilerine göre bir takım dünyaları var. Stres yaşadıkları, zorlandıkları, beceremedikleri, başaramadıkları, aynen bizler gibi. Şu anda bizim olduğumuz gibi. Yani aileler bazen çocuklardan çok fazla şey isterken, kendi hayatlarımız çok mu mükemmel? Biz her şeyi çok mu şu anda dört dörtlük yapıyoruz ki? Bizim de kendi içimizde geliştirdiğimiz yanlarımız, geliştirmeye çalıştığımız yanlarımız, iş hayatımızla, her şeyimizde. Bununla birlikte hep şu bakış açısına sahip olmak lazım. Nasıl? Çünkü biz bir aileyiz. Sana nasıl yardım edebilirim? Senin için ne yapabilirim? Böyle bir yaklaşımdan sonra, böyle bir tutumdan sonra... Ee, fakat bu tutumda da tutarlı olmak, kararlı olmak, işte ne bileyim bazen bir gittiğimiz bir seminerden sonra ah yavrum benim ya dinlemek istiyorum seni, seni dinleyeceğim şimdi iki gün üç gün gaza gelip daha sonra çocuk bize içini açtıktan sonra bütün bu her şeyi ona karşı kullanmaksızın daha... Ee, Yardıma hazır bir ebeveyn olmak, bir rol model olmak ve dediğim gibi daha önce çok istiyoruz onların birer üniversite mezunu olmalarını, işte işlerinde başarılı olmalarını, iyi bir okul kazanmalarını. Çünkü belki yapamadığımız, kendimiz gerçekleştiremediğimiz birçok hayalimiz var ve onları çocuklarımız üzerinde de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte... Herkes kendi hayatının önce projesini bir gerçekleştirsin. Bizler de kendimiz yeni hedefler oluşturmaktan vazgeçmeyelim. Ben e, ikinci üniversiteyi okurken o sınav kaygısı denen şeyin, çünkü yıllar geçmiş unutmuşum. Sonra e, sınava gireceğim, aman Allah'ım işte öğrencilerime de sınav kaygısından bahsediyorum, eğitimler veriyorum, bir şeyler yapıyorum ama... O sınav kaygısı dediğim şeyin ancak sınava girdiğim zaman nasıl bir şey olduğunu tekrar hatırladım. Ee, artık o öğrencilerle empati yapabilme e, şansım çok arttı. Onları çok çok çok çok daha iyi anlayabildim. Ve o dönemlerde e, hem ben ders çalışıyorum hem çocuklar ders çalışıyorlar. Ve e, artık onlara ders çalış demek için de e, gayet de iyi sebeplerim de vardı yani bir şekilde çünkü bir rol modeldim hatta e, bazen işte finaller zamanı ben facebook'ta falan çok fazla e, durduğum zaman çocuklar tarafından uyarılıyordum anne e, senin dersin yok muydu senin çalışman gerekmiyor muydu şu anda gibi bana e, böyle tatlı tatlı uyarılarda bulundular o süreci çok güzel atlattık aslında birbirimizi daha iyi anlıyorduk birbirimize çünkü bizler her zaman çocuklarımıza e, iletişim kurarken onları böyle şey dışta tutuyoruz. Böyle tepeden tepeden bakıyoruz tamam mı? İşte şöyle yapmasın, böyle yapmasın, şunu yapmasın, bunu yapmasın. Tepeden ebeveynler olmayalım. Halden anlayan insanlar olalım. Karşımızda da yarının Kocaman bir insanı, bugünün belki biraz daha küçük bir insanı ki yaşı kaç olursa olsun ama yarının kocaman bir insanı var ve yarın orada nasıl bir ebeveyn, nasıl bir çocuk şu anda işte nasıl bir yetişkin görmek istiyorsak çocuklarımıza biraz da öyle de davranalım. Ee, bir başka videoda bahsetmiştim. Tekrar burada da bahsetmek istiyorum. Bendeki bir farkındalığın da e, böyle bir sebebi olan bir şey olmuştu bir gün. Düşündüm. Dedim ki ya benim çocuklar büyüdükleri zaman böyle benden bahsetseler, bir kitap yazsalar falan romanda annelerini ya da biyografilerinde annelerini anlatsalar. Nasıl anlatırlar diye düşünmüştüm. E, o zaman açıkçası gördüğüm şey çok hoşuma gitmedi. Çünkü biraz fazla buyurgan, biraz fazla böyle Nazi <gülüyor> Nazi subayları olur ya Gestapo tarzında böyle e, işte şöyle yapmalısın, öyle yapmalısın, bak böyle olursa böyle olur gibi e, daha kuralcı olmaya çalışan bir anneydim ve birçok e, kişisel gelişim kitabı okuyordum bu anlamda, birçok işte kurslara gidiyorum, e, seminerlere katılıyorum, çocukları yetiştirmek için. İyi yetiştirmek için, daha doğrusu mükemmel yetiştirmek için e, birçok şey yapıyordum. Fakat sonra e, bir şey fark ettim ki tamamen e, gittiğin yerlerdeki hedefim çocukları değiştirmekti. Kendimle alakalı hiçbir şeyin farkında değildim. Daha sonra dönüp bir kendime baktım. Neden işlemiyor, bu kadar doğru bilgi, e, işte bu kadar uzman görüşü, bu kadar uzman... E, Uzmanın bana vermiş olduğu tavsiyeyi neden çocuklarımın üstünde uygulayamıyorum diye baktığımda aslında en önemli şeyin karşıyı anlamak olduğu. İşte gönülden anlamak, gönülle dinlemek, onun duygularına tercüman edebilmek tercüman olabilmek, konuşmaktan ziyade dinlemenin, anlamanın insan ilişkilerinde, iletişimde çok güçlü olduğunu fark ettikten sonra ve bunun sözcüklerden ziyade beden diliyle, işte ses tonuyla, duruşla e, karşıya verdiğiniz aslında enerjiyle alakalı olduğunu fark ettikten sonra kendimi değiştirmeye başladım. Ve aldığım koştuk eğitimleri bu anlamda benim e, hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. E daha sonrasında şunu da unutmayalım. Çocuklarla iletişime geçerken kafamızın içinde öncelikle onlarla olan yargılı düşüncelerimizi e, bir temizleyelim. Bir önceki videolarda böyle bir küçük çalışma yapılan bir videomuz oldu. Onları da izlersiniz inşallah. Çocuklarla ilgili öncelikle olumsuz negatif düşüncelerimizi temizleyelim. Her zaman onların bizim bize emanet olduğunu ve annelik ve babalığın aslında çok muhteşem bir şey olduğunu... Çocuk yetiştirmenin, insan yetiştirmenin muhteşem bir şey olduğunun farkındalığında üzerine titreyerek ama şımarık çocuklar yetiştirmekten bahsetmiyorum. İşte özgüvenli çocuk derken böyle şey patlaması yaşayan çocuklar yetiştirmekten bahsetmiyorum. Farkında çocuklar yetiştirmekten, değerleri olan çocuklar yetiştirmekten, duygu ve düşüncelerinin farkındalığında çocuklar yetiştirmekten bahsediyorum. Çevreye duyarlı, insanlara, varlığa, her şeye değerleri olan insanlar yetiştirmekten, çözüm odaklı, düştüğü zaman kalkabilen bireyler yetiştirmekten bahsediyorum. O yüzden de insanız, hayatta düşeriz, kalkarız, çocuklarımız da düşecek ve kalkacak. Ve ama bilecekler ki onların her koşulda onları çok seven, bir ebeveyni var. Annesi var, babası var. Ve ona elinden geleni yapar. Yardımcı olur, yol gösterir. Ama tabii ki onun sorumluluğunu almaz. Ayakkabılarının iplerini bağlamaz. Değil mi? Ödevlerini yapmaz. Nasıl yapılacağını öğretir. Nasıl yapması gerektiğini gösterir. Ve onu bu konuda cesaretlendirir. Yanında da olur. Arkasında durur. O... Fırtınalı gecede bir liman olur. İşte böyle yaklaşmalıyız çocuklara. Ee, sınırlar koymaktan çekinmemeliyiz. Ceza ve ödül, e, ceza ve yaptırımlar yani orada hani cezalar konusunda şöyle bir şey olabilir. İşte bunu bunu yaparsan ceza alacaksın tarzında değil de. Mesela aile toplantılarını çok önemsiyoruz biz bu anlamda. Aile toplantılarının şöyle de bir önemi var. Hani baştan beri videoda anlatıyorum ya anne baba tutumlarının... E, şey tutarlı olması ortak söylemde bulunması o yüzden ne yapacak önce anne baba kendi arasında e, bu toplantıları gerçekleştirecek kendileri konuşacak işte bir konu var çocuğun bilgisayar kullanımıyla alakalı e, bir karar alınması gerekiyor o haftanın gündem maddesi bu önce anne baba ne yapacak o konuyu ya ne yapmamız lazım acaba nasıl yaparsak biz bu çocuğa bu konuda yardımcı olabiliriz görüyorum ki eğer bilgisayar konusu biraz sıkıntıya giriyor çocuk e, bu konuda şey yapmaya başladı e, o zaman bu konuda ne yapmamız lazım Hemen bir aile toplantısında işte evet bilgisayar konusunu kullanımının e, senin işte derslerinle alakalı bir sıkıntı yarattığını görüyorum Bu konuda bak işte puan ders e, ders çalışmanı etkiledi şeyler şöyle şöyle oldu uzmanlar da diyor ki işte bu kadar bir saatte kullanılması gerekiyor gibi ne yapalım ne yapalım yani sonuçta bizim senin bilgisayar kullanmanla oyun oynamanla ilgili bir derdimiz yok bu hayatın bir gerçeği teknoloji hayatımızın bir gerçeği hepimizin hayatında olan bir şey bununla birlikte bunu kontrollü kullanman gerekiyor nasıl yapabilirsin nasıl olabilir Ha, anne, baba şöyle şöyle şöyle olabilir. Ortak bir karar alınır. Çocuğa bir e, rehberlik yapılır. Ortak bir karar alınır, alınır ama çocuk bunu kendi seçer. Bununla birlikte o zaman buna uyamadığımız takdirde, bunu uygulayamadığın takdirde nasıl bir şey olsun, ne olsun da seni vazgeçirecek bir şey yapalım. O zaman çocuk da işte ha, böyle olduğu zaman şöyle yapabiliriz gibi kendisine e, bu... ...şeyi yerine getirmediğinde... ...olabileceklerle alakalı bir... ...ceza demeyelim de... ...bir durum tespiti yapar diyelim... ...işte... E, ...çocuklarla olan... ...iletişimde... E, Seçeceğimiz yollardan bir tanesi böyle olmalı. Şimdi 37 dakikalık bir video çektik. Burada çocuğun, anne babanın çocuğun kişilik gelişimindeki e, rolünden, öneminden bahsettik. Videoda birçok yere iletişime e, vurgu yapmaya çalıştık, değinmeye çalıştık. Böyle e, bunun gibi videolarla böyle sohbetlerimize devam edeceğiz. Bu konuda e, bize... E, iletişim numaralarımızdan size verecek olduğumuz iletişim numaralarımızdan iletişime geçebilirsiniz dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden online terapi desteği alabilirsiniz e, yerimiz Üsküdar'da İstanbul'da Üsküdar'da MyLife Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'nde sizlere hizmet vermekteyim e, şimdilik hoşçakalın videolarımız böyle devam edecek